Selamlar! <gülüyor> Yanımda biri varken çok utunarım ama kendisini göstermeyeceğim. Çıkmak istemiyor. Neyse. 2-3 gündür İzmir'deydik. Düğün vardı. Osman'ımın, canımın, bir tanemin ablası evlendi. Şimdi biraz küçük bir tatil yapacağız. Ne kadar tatil planımız bozulsa da. Aaa! Orada teleferik gibi mi? Yani... Zip zipline Onlar yemek yemeye geldik çünkü saatlerdir yoldayız ve acıktık bir ee, tanıdığım var ona sorduk Burada kesinlikle çöp şişiğinde de O yüzden bir yere geldik Şimdi sen tadına bakacak mısın? Bir bak bakayım tadı nasıl? Şurada bir e, patlıcan saltası vardı ama <gülüyor> Hiç ettik onu Evet ilk yok mu alındı? <gülüyor> Beğendiniz mi efendim? <Gülüyor> Motorlar geçti. Neyse, beğenilmiş. Ben de şimdi tadacağım. Neresi burası? <Gülüyor> Efes Restoran. Görüyor mu? Aynen ters görünüyor ama işte sağ buradayız. çok <gülüyor> iyi Efes <gülüyor> deyince aklımda canlanan gel gerçekten burası şöyle geçeyim orada fotoğraf çekilenler var Gibi. Evet, biraz biz ters girmişiz. Nerede acaba burada? Ay, tuvaletler burası. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> tuvaletlere geldik. Aynen şuradan su kanalları var. Şuraya da yan yana oturup sohbet edikleri yer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletlerden çıktık ve bir tapınağa geldik. Bir sürü bok esprisi yaptık ama buna hiçbirini burada yayınlamayacağım. <gülüyor> Ee, bu da Hadrianus tapınağı. Böyle mi okunuyor acaba bilmiyorum. Zaten bir tapınak oldu. Her halinden hmm, belli. Şimdi odayona geldik. Nereye benziyor burası? Benim okulumun odayamın merkezine benziyor. Nereden ilham olmuşlar? Eğer buradan ilham almışlar ben bilmiyorum. <gülüyor> Ay çok sıcak. Öldük yani şimdi neden artık Efes kenti diye bir şey yok? Sıcaktan kaçmışlar. O mermerin sıcağı vurdukça vuruyor, vurdukça vuruyor. Her neyse şimdi Efes'ten çıktık Kuşadası'na gidiyoruz. Aslında Meryem Ana'ya falan da gidecektik ama biraz böyle programımızın gerisinde kaldık. O yüzden Selçuk'tan direkt Kuşadası'na geçiyoruz. Kuşadası'na geldik Biraz olsun nefes alabiliyorum. Buranın sanki hava döndü diye mi bilmiyorum. Aşağıya sahile doğru gidiyoruz. Biraz böyle sahilde oturmak. Bir şeyler içmek istiyoruz yani gerçekten. Böyle soğuk soğuk. geldi. Nasıl balık ekmeği bilmiyorum böyle yol üstünde görürsem şey yaptık dedik ki balık ekmek mi Güneş batmak üzere. Neyse şimdi balık ekmek yedik. Hemen balık pazarının karşısında böyle balıkçılar vardı. Ee, bayağı duygundu. Yani sardanya yedik değil mi? Evet. Sardanya 18 liraydı. İşte e, kalamar ne kadar da? Kalamar ekmek 30'du. kalamar ekmek daha güzelmiş. Beğendim. Bir de şey yedik. Midye. O şeydi 21 porsiyon 20 tane vardı. 40 liraydı. Yani gene buradaki diğer restoranlardaki fiyatları gördükten sonra biraz ucuz geldi bize. <gülüyor> o yüzden direkt oturup yedik yani. Şimdi de böyle biraz sahil tarafında izinliyorum. Selam, bilin bakalım neredeyim. Yani plajda oturacaktık. Ona tekneleri gördük. Osman dedi ki tekneye binelim mi? Şu an teknedeyim. O yüzden bir sürü böyle şeyler taşımıştık. Sahile gideceğiz diye. Hepsi boşuna yiyormuş. Şimdi de şey hareket ediyor. Şurası gitsin. Ama Osman nerede? Geliyor. Gel gel gel. Merhaba. Merhaba hani planların adamı. <gülüyor> evet Osman az önce bir şey söylüyordu ben kestim. Yok şimdi gün batımını izleyeceğiz oraya gidiyoruz. Gün izlemeye gidiyoruz. <gülüyor> Beni bir daha. Davran. Aşkım. Kavaltıya geldik. Kavaltı Size manzaramızı göstereyim. Az önce Kano'dan geliyoruz. Evet, gerçekten inanılmaz güzel deneyimdi. Yani, bayıldım. Ama biraz yorucuydu. 4 kilometre gittik. 2 gidiş 2 gidiş. 4-4 değil mi? 2 kilometre gidiş. Yanmışım zaten. İnanmıyorum. 2 kilometre gittik. 2 kilometre geldik. Şimdi de bayağı bir acıktık. Akkaya'ya geldik. Yine. Ay. 200 metre sonra sağa dön. Acaba navigasyonun sesi çıkıyormuş mu şu an? <gülüyor> Kadın azmanım bitseydik Sahile doğru. Haydi sahile doğru. Akkaya ilk defa geliyorum. Tamam Ben de çok işim kazanmıyorum <gülüyor> bu evde. Ne Az önce Akçapınar azmaktaydık. Şimdi Akyaka'da şeydeyiz. Kadın azmanlı olduğu taraftayız. Güneş de bana vuruyor, görünmüyorum. Seni gösterirsem ben hiç görünmüyorum. Neyse. Şimdi şey. Bu bak. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Ee, Sör uçutma sörfün olduğu taraflara doğru gidiyoruz. Biraz sörçüler izleyelim dedik. Size kötü bir haberimiz var. Gidemiyoruz çünkü rüzgar yok şu an. Aslında bu taraflara doğru inerken işte şeye doğru Azmak Nehre falan gittiğimizde bayağı değil mi? Yukarıdan görünüyorlardı. Ama şu an rüzgar olmadığı için bir şey yok. Ama gene gider miyiz o tarafa? görmek ister misin? Hmm, görmek istemiyor. O yüzden gitmeyeceğiz. O zaman başka bir şeyler bulacağız. Artık ne yapalım yani? Gerçekten en rüzgarsız güne geldik. <gülüyor> Bayağı şanssız bu konuda. Biraz Akya Kıya Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Akçapınarda Kano'ya gidin. Bu taraflara yolunuz düşüyorsa Muğla tarafına. Bir o kaptan vardı. Musa kaptan vardı. O bize Eskortluk metni denir. bize de yardımcı oldu. Bir de Hakkı Bulut abim vardı. Hemşerim. Gerçekten çok keyifliydi. Bol bol fotoğrafınızı da çekiyorlar. Videonuzu da çekiyorlar. Size yorulursanız yardımcı da oluyorlar. Mutlaka Fiyat. deneyimlemelisiniz. Şimdi güncel fiyatı veriyorum. Yıl 2022. Aylardan Haziran. Kişi başı 150 lira alıyorlar. Ama bence çok değildi. İki gibi Aynen. Bir saat gittik, bir saat döndük. Ondan sonra gerçekten sürekli bir kaptan size eşlik ediyor herhangi bir olumsuzluk yaşamamanız için. Fotoğraf çekimi çok güzel. Evet, fotoğraf çekimi çok güzeldi dediğim gibi. Bir de inanılmaz doğal eşiçi olduğunuz bir yer. Mesela yılan falan gördüm. Osman mavi yengeç görmüş. İşte yani bayağı deneyimlemeniz gereken bir şey. Tabi biraz yorucu. Biz önü, rüzgar bize vura vura, kollarımız yoruldu yani gerçekten. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. Mutlaka uğrayın hemen Akçapınar'a giriyorsunuz. Aşıklar yolunun orada. Hemen yanında Akçapınar tostusu var. Tosta çok lezzetli. Hemen ilk girişte olan yer. Oraya şey yapın, oraya bir gidin. Gidin, selam söyleyeyim bize. <gülüyor> sıcaktan bayılmış her. Sen gerçekten. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun öyle? Pıf pıf atoydu. Selamlar. <gülüyor> Açaktan İstanbul'dan Ankara'ya gerekiyordu. Onu unu o bıraktım ve Bodrum'a geldim. Seyvacığımın yanına geldim. Bodrum bloğ izleyenler hatırladı. O yüzden bu bloğu da kapatıyorum. Ondan sonra bir Bodrum da karşınızda olacağım. Diğer blokta görüşürüz. Hoşça kalın.